Karşınızda yepyeni bir aşk ve tarih kokan muhteşem bir dizi, Kalbimin Sultanı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İzleyicilerin beğenisini alan dizi, tabiri caiz ise tam bir aşk masalını anlatıyor. İlk bölümde Sultan Mahmut, halkın arasına giriyor. Güzel Hüseyçi ile karşılşan Sultan, Hüseyçisine karşı kıyıya çıkması için kendi sandalına binmesini rica eder. Sultan bu kadının güzelliğine hayran kalır. Bu öğretmen anne ile konuşan sultan, çocukları içinde itmenlik yapmasını ister ve onu sarayına davet eder. Fakat bir sorun vardır. Eğer anne saraya girip ders verecekse, sarayın harem kısmında kalması gerekecektir. Buna sıcak bakmayan güzel öğretmen, sultantan çekindiğinden ve babasına zarar gelmesinden korktuğu için, sultanın teklifini kabul etmek zorunda kalır. Bu öğretmenin saraya gelmesi hoş yer sultanın kulağına gelir ve buna engel olmak için elinden geleni yapmaya karar verir. Güzel Rus öğretmen sarayda neler yaşayacak merakla bekliyoruz. Dizinin ikinci fragmanı yayınlandı. Sarayda işler karışıyor. Kariyerler Rus öğretmeni kıskanmaya başlarken, Sultan Mahmut Rus güzelden hoşlanmaya başlıyor. Hoş yer Sultan anne azarlar. Sultan Mahmut'un odasından niye çıkmadığını, ne yapmaya çalıştığını sert bir şekilde sorar. Anne ise ben ne köleyim ne cariye, emirleri sadece hünkardan alırım, sizi ilgilendirmez diye çıkışı. Sultan Mahmut fragmanın sonunda Rus Güzel Anna'nın elini tutuyor ve yeni bir aşk mı başlıyor? Tüm cevapları 20 Haziran Çarşamba günü 2. bölüm ile alacağız. Peki sevilen dizinin 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak işte detaylar. Kalbimin Sultanı 3. bölüm fragmanı 21 Haziran Perşembe günü yayınlanacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.